okman Baba birinciliği de alıyoruz artık. Çok da laga luga yapılmasın. Onunla söyleyeyim yani. Hey, Oyunun kendi müziği mi olsun ben mi açayım? Acaba oyun müziklerinden dolayı mı ben kazanamıyorum ya? Vurmayız. Sikeceğim şimdi. Hadi bakalım. Ya bu malın biri yüzü. Aha tamam. Hı -hı. Tamam süper. Hı -hı. Hızlı. Hızlı tamam. Öbür oyunda şey yapacağım ben. Müzikleri halledeceğim. Kamerayı yerini düzelteyim. Sol üstte mi alayım? Nereye alayım kamerayı? wipe out En ortaya tamam. En ortaya alıyorum. Anlamıyorum. En ortaya ne ya? Ya e hadi. Tut tut tut tut tut tut tut. Ay şu an böyle güzel iyi ya. Yani. Acaba o televizyonu sponsorla ayarlayabileceğiz mi ya? <gülüyor> Yaraydık ben yine dert ettim bir şey. Haydi. Benim bak kafaya yine ne geldi bak. Çetin <gülüyor> üstüne mi koyayım? Dur. Tamam şu şu maşa alayım öyle koyacağım. amını sik LAN sikecem gece gece beni bağırtlıkma ya ya senin amını sikeyim ben ya senin ben belanı sikeyim ya Avel tam bir aptal ya Sıkayıcağım ben. <Gülüyor> Haydi bakalım. <Gülüyor> şurada da şuraya koyayım ya. Buraya... Orada çünkü oyunum bazen yazıyor. Oğlum hep finale gidiyoruz zaten. Ben hep finale gidiyorum zaten ama bugün net birinci olacağız. İçimde fena bir his var. Harbi mi lan? Evet ya. Bunda bile hile kullanıyorlar. Çok saçma. Aha. Bunda yarra edik. Geldi yine bizim oyun bak. Aşkım. Sen şaka yapıyorsun. Az önce dedim ki acıktım dedim ha. Kek de yaptın. Ya sen var ya muhteşemsin ya. Çok çok teşekkür ederim. İşte sen yani gerçekten daha nasıl övebilirim? Daha ne diyebilirim? Burası portal. Gelecek misin Pogya sen? İstersen gel. Tamam aşkım Çok teşekkür ederim karpuz yok karpuz şey <gülüyor> karpuz elma portakal karpuz elma portakal mus. karpuz elma portakal muz karpuz elma portakal mı karpuz elma portakal elma bu tamam teşekkür ederim aşkım benim tamam çok teşekkür ederim dur bir dakika elma üzüm muz ee, elma üzüm ka ee, Karpuz portakal muz Elma Elma üzüm karpuz portakal muz Karpuz portakal muz elma üzüm Karpuz <gülüyor> Karpuz tamam mı? <doğru. gülüyor> Mükemmel oh be yendik Çok yendik süt yendik, süt yendik, süt yendik. Süt tamam, tamam. 10 numara aşkım benim Çok teşekkür ederim Buna da bakalım Bunu sen mi yaptın? İsteyim mi yon kız? Mükemmel <gülüyor> O bardağı da sürdüreceğim Tamam Bu konutu üstüme sildim <gülüyor> Yıkarız be Teşekkür ederim aşkım. <gülüyor> aldık aldık. Çek. Kissin aldık ya. Teşekkür ederim canım. Bak. Burada ona mı düşecek ondan sonra da crown maçı var galiba benim burada yenilme ihtimalim imkanım yok Onu söyleyeyim size bu oyunda daha lüzum yok benim dünyada Bu orospu tutmazsa ee... <gülüyor> Öyle küçük hamleler olabilir Tamam bir şey yok bir şey yok bunda benim yenilme olayım yok bu oyunda Güzel Dün kaybettim burada Yok ya Yenge bunun ilişkisini görünce mutlu oluyorum lan Allah'ım bize de nasip et yarabbim demiş Amin amin Amin Canlarım benim Bu derken onu anlamadım abi bu neydi Sütü döktüm ağzıma sıçacak ama yere döktüm Aha crown final oğlum Final değil. Oha çok kişi girdik ha. <gülüyor> ya orada takılıp düşüyor amına kodumun. Benim karakter niye düştü orada ya? Hadi be Hadi be lütfen be Gitti bile gitti bile Tüh Öbür taraf ya niye soldan gidiyorum ki ya Tüh Gitti bile zaten de orada artık Saldım yani orada Başlığı şöyle yapıyorsun Enes ko sen başlık değiştirebiliyor musun Moderatörlerim